Bir yeni dersimize hoş geldiniz. Geçen hafta kabir azabı kısmında kalmıştık. Şimdi buradan devam ediyoruz inşallah. Evet. Sayfa 207. ada ül kabri ve i'adet ruhi lil Kabir azabı ve ruhun bedene, ölüye diyelim dendemi yani de meyd ifadesi geçiyor ölüye döndürülmesi gerçektir <gülüyor> ve sualimın kelin ve nekirin münker ve nekirin kabirde sorgulaması ey hayfia kuylanı şöyle diyerek men rabbuk'e ve dinuk'e ve men yani Rabbin kim dinin nedir peygamberin kim fil kabri kabirde bu tür sorular yöneltmesi ey fi kabrihi ve müstakarrihi yani kişinin mezarında e, nihai noktada nihai noktasında vardığı yerde sorgulanması hakkın haktır, ey vakın gerçekleşecektir. ve itbaruhu aleyhissalatu bi bi'adabihi işte Hazreti Peygamberin bunu haber vermesi yani kabir ile ilgili haber vermesi sıdkın doğrudur. Fe hayini iki sahihte de e, yani kastı nedir? Buhari ve Müslim'de azabül kabli hakkun şeklinde geçmektedir. Ve merra aleyhissalatu vesselamu ala kabireyni fe yani bir gün Hazreti Peygamber iki kabrin yanından geçerken şöyle dedi اِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ Yani burada bu iki mezardaki insan azap görmektedir. وَقَدْ نُزِلَ fihi قَوْلُهُ taala Ve bu bağlamda da allah Teala'nın şu ayeti inmiştir diyor. İyyaka billahu le'ne amanu bil kavli sabit fi hayatid dunya ve fil akhirati. Yani Allah Teala e, iman edenleri hem dünya hayatında hem ahiret hayatında e, sağlam bir sözle e, ayaklarını sabit kılar, destekler şeklinde. Ve burada hemen şeyi söyleyelim. E, burada ayetler e, yorumlanıyor. Kabir azabına dair yorumlanıyor. Kabir hayatına ve berzah alemine dair yorumlanıyor. burada ne kadar kesin bir dil kullansa da bunu böyle ifade etmek gerekiyor. Sonuçta e, bazı ayetlerin e, anlamı buna hamlediliyor. Burada da örneğini gördüğümüz gibi. Ey fil kabri yani kabirde kema fistahihayni ve ma işte e, Buhari ve Müslim'de ve diğerlerinde geçtiği üzere, vestuf niye min atfalu Yani ki bu kabirdeki sualden istisna tutulur, hariç tutulur. Kim onlar, Peygamberler, çocuklar ve şehitler. فَفِي سَحِيْهِ Sahih Müslimin Sahih-i Müslim'de geçtiği üzere اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسْسَلَامُ سُئِلَ عَنْ دَلِكَ Hazreti Peygamber bu konuyla ilgili soru sorulduğunda Hazreti Peygamber'e فَقَالَ dedi ki كَفَى بِبَارِقَةِ سُّيُّ فِي شَهِدًا Yani ne diyor? İşte bu Varika demek işte parlak, ışıltı, parıltı yani kılıçların parıltısı şahit olarak yeter. Köfil kifayeti kifayede de geçtiği üzere bizim Sabuni'nin kifayesi <gülüyor> peygamberlere burada sorgu sual olmayacak. Ve dedi ve dedi Seyyid Abu Şuc'a'in min ulama Ebu Şuc'a der ki: Şuc'a veya Şuc'a. İnne li's-subyâni su'âlen ve keda lil Diyor ki yani diğer insanlara sorulduğu gibi çocuklara da sorulacak. Aynı şekilde bazı alimlere göre diyor Peygamberlere de burada sorgu sual gerçekleşecek diyor. Ve kâle bâduhum bu noktadaki farklı görüşleri aktarıyor arkadaşlar. Ve kâle bâduhum bir kısmına der ki Sıbyânü'l-Müslimîne mağfûhun lehum kat'an diyor ki Müslümanların çocukları kesinlikle affedilmişlerdir. Mağfirete uğramışlardır. Yani mağfiret bulmuşlardır. Ve s Burada sorgu, sual olması de hikmetin bir hikmetten dolayıdır. Lem yuttali' aleyha ve lem yuttali' aleyha yani herhangi bir kimsenin idrak edemeyeceği, idrak sınırlarının ötesinde bir hikmete bina Diyor. Ve tevakkafe el imamu fi sual etfali'l kafarati ve duhulihim lü cennete. İlk imam işte kafirlerin çocuklarının sorgulanması ve onların cennete girmesi noktasında herhangi bir görüş belirtmedi. Ve gayru hâkime diğerleri bu şekilde hükmetti. Feya onlar olacaklar ne olacaklar kadem ahlil cenneti. Yani o kafirlerin çocukları cennet ehlinin hizmetçileri olacaklar. Ve iadetil ruhi. Evet bu ibare ey ne demek? Redduha yani tekrar döndürülmesi. Ev ve tekrar bedenle e, ilişkiye geçmesi ile abdi kula dönmesi ey ceseduhu bi cemii eczâihî ev bi ev Yani ister bedenin tamamı olsun, hepsi bir arada veya bir parçası olsun bunu kastediyor diyor. bu da gerçektir. Buradaki vav burada ki Yani buradaki eee yani ne diyelim birlikteliği ifade etmek sırf birlikteliği ifade etmek içindir. Fela yünafi dolayısıyla bu çelişki arz etmez diyor. enne suale bade iğadet ruhi ve kamil hal. Yani ruh bedene döndürüldükten sonra ve tam o durum gerçekleşme kıvamına geldikten sonra ki aşamayla. Herhangi bir çelişki arz etmez diyor. Yani buradaki e, sıralamaya dikkat çekiyor. Yani adabul gabri ve iade. Şimdi baktınız zaman ilk önce kabir azabı. Ondan sonra şey ruh döndürülüyor. Bu nasıl oluyor falan diye. Diyor ki yani benim anladığım kadarıyla bu ikisi yani bir gerçekliği ifade etmek üzere kullanılmıştır. Dolayısıyla arada çelişki yoktur diye ifade ediyor. Fe yequlul mu'minu mü'min der ki bu sorgu sual esnasında Rabbiy Allahum Rabbim Allah'tır ve dini İslam'dır ve benim İslam'dır ve Nebiyü ve Nebiyi Muhammedun Aleyhissalatu vesselam Peygamberim de Hazreti Muhammed'dir. Ve yekulul kafiru kafir de der ki ha ha la edri yani tüh, keşke bu muhallerde olmasaydım bilmiyordum böyle olacağını gibi vahlanmalar vahlanmalar çekerdi. Revahu Ebu Davud'a e, Ebu Davud'in rivayet ettiğine göre ve aslu sahihayni bunun iki yani bunun aslı iki sahihtedir ve fil mes'eleti e, ve fil mes'eleti bu konuda hilafül mutezileti ve ba'dir -rafideti. Ya bu konuda e, itirazları vardır. Kimin? Mutezinenin ve bazı Şii grupların itirazları vardır. Onlar farklı düşünmektedirler diyor. وَقَدْ وَرَدَتْ Yani bu konunun kesinliği noktasında açık hadis rivayetleri gelmiştir. اَلْمُتَوَّاتِ لَتُوبْ Ki bunlar manevi mütavatir olarak değerlendirilir diyor. Fî tehqiqi ehvalil berzaki vel ukba. Yani berzah alemi ve ukba dar ukba hallerinin gerçekleşmesi bağlamında manevi mütevatir olarak kabul edilecek hadis-i vardır. Kat istavfaha şeyh-u el-celal-ü-süyü-diyyû fi-kitâbihil müsemmâ bi şerh ü fi-ahval-ül-kubûr diyor ki e, büyüğümüz celalet ü süyü işte şer ü fi ahval ül isimli eserinde o e, konuyu tamamıyla ifade etmiştir diye belirtiyor ve fi-kitâbihil ahiri el-müsemma bil budur es-safir safirati di ahwal-i ahireti. diğer kitabında da bunu açıklamıştır. E, ne olacak? Aleike bihima. Bunlara e, itibar etmen gerekiyor. Bunlara inanman gerekiyor. İn kunte turidul itlaa yani müdriklerden olmak istiyorsan, konuyu anlamak istiyorsan diyor. Vertife annizden yani toby işte tartışmanın da ortadan kalkmasını istiyorsan diyor. Yani, dolayısıyla burada şey nedir diyor delil işte bu rivayetlerdir diye belirtiyor. Ve min cünetil edilleti yani, kavluğu taale. Şimdi hani dedik ki ayetler yorumlanıyor diye şimdi o ayetleri getirecek. İşte bu konunun delillerinden olanlar şunlardır. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا yani bu firavun ailesine ee, ilgili geçen ifadeler işte onlar sabah ve akşam ateşe sunulurlar, ateşe atılırlar ey kabl kıyamet yani bu ne zaman olur diyor kıyametten önce olacak bir şeydir ve zalika fil kabiri bunun kabirde olacağı işte bir delil-i kavli tale Allahu Teala'nın şu ayetiyle anlaşılır diyor. Ve yawmatu yani, takumus saatu kıyamet koptu an adhilu an fir'auna eş-şeddi Yani o firavun ailesine denir ki en şiddetli azaba girin denirdi. Bu da bizim diğer delilimizdir diye belirtiyor. Monnal yulkari ve mana ardihim ala'n-nari. Onların işte ateşe sunulmaları demek ne demektir? Bunun anlamı ihrâkuhum biha. Yani bu ateşle yakılmalarıdır. Ve keza gavluhü Subhanahu yine şu ayeti de el getirebiliriz diyor. Ve len al minel azâbil etnâ dûnel azâbil ekber. Yani onlara çok büyük bir azabı tattıracağız. Yani en büyük azabı tattıracağız. Ve kavlihu teala yine şu ayet-i kerime: Ve men Her kim ki benim zikrimden, beni hatırlamaktan yüz çevirir ise ey an ittibâ'il Kur'an'ı, فلم يؤمن به. Her kim Kur'an'a tabi olmaktan yüz çevirir ve ona iman etmez ise fe innehu ma'îşeten zankâ ona dar bir geçim vardır. Ey fit dünya Yani dünyada dar bir geçim. Yani bu dünyadaki şeyi neye atfediyorlar? Kabirde gerçekleşecek bir, bir hal olarak değerlendiriyorlar. Evfil ahireti ve ahirete ve nahşurun ama Yani bunları peşi sıra olan takım başamalar olarak değerlendiriyorlar. Kıyamet günü de işte kabirde azap olacak. Ondan sonra kıyamet günü de kör olarak onları dirilteceğiz. Burada bunların analizi veya işte yorumlanması, hangi yorum daha makul. gelmiyoruz arkadaşlar. E, temel çerçeveyi verip geçiyorum. Sanki şunun gibidir diyor. Ma'akhadü imamın sözünün e, çıktığı kaynak gibidir diyor. Ve Yani kabrin sıkıştırması. yani muhtemelen o dayı ile mesele. ifadesiyle irtibat kuruyor. E, Kablin böyle sıkıştırması, yani taziyyu sıkması takkun gerçektir Hatta öyle ki müminil kamil, yani kamil bir mümin için de söz konusudur. Li hadisin şu hadise itibaren, şu hadis nedeniyle diyor: منها, her kim ondan kurt, kurtulsa bile le neca sadu ibnul saduq ibn muazilil ki ihtezze arşar rahmani li yani bu saat kimdir i̇şte ölümü nedeniyle arşın titredi insandır yani sizden biriniz kurtulmuş olsaydı bile kurtulacak olsaydı ilk başta kurtulacak saat bir muaz olurdu gibi yani bunu ne yorum diyorlar. İşte herkes, herkes bunu görecek şeklinde ifade ediyorlar. Ama nasıl görecek? Eğer imanlı biriyse e, yani hiç azap gibi değil, başka bir şey olacak şeklinde açıklama getirecek şimdi. Ve nedir bu? Ahzu ardil kabri yani kabrin alması veya ahaza ardil kabri Kabrin onu alması ve dayakahu evvelen aleyh. Önce şöyle bir e, sıkmasıdır. Subhanallah Subhanahu Sonra allah Teala ne yapar? Diyor. يُفَسِّحُ وَيُوَسِّعُ الْمَكَانَ Sonra o mekanı ne yapar? Genişledir. مَدَّ نَظَرِهِ اِلَيْهِ Yani onun görüş mesafesinde. Nereye kadar uzanıyorsa o çerçevede genişletir. İlk önce şöyle sıkar, sonra genişletir diyor. ile dendi ki وَذَّرْقَتُهُ مِنْ نِسْبَتِي mümini, yani, yani mü'mine, mü'mini sık, sıkması, kabrin sıkması şunun gibidir diyor. عَلَىٰهَيْئَةِ مُعَاقْ ye'tü ve mu'anatin ummish yani şefkatli bir annenin çocuğunu kucaklaması gibidir. aleyha çok uzun bir yolculuğa çıkmış bir çocuğun döndüğü zaman özlemden annenin çocuğunu şefkatle kucaklaması gibidir diyor. Müslümanı mümini kucaklaması. Ve azabu qabilu azabı eylemu yani eziyet vermesi hakkun ka'ilun lil küffari bi'mme'in yani bütün kafirler için sözcük. Ey yani bu bazı Müslümanlar kim? Ke olsa'til Yani Müslümanların günahkarları kema fi nuskatin. Başka insanında böyle geçiyor diyor. وَكَذَا تَنْع۪يمُ بَعْدِ الْمُؤْمِن۪ينَ حَقٌ tabi burada e, azap olduğu gibi nimetlendirme de vardır. diyor bazı müminlerin nimetlendirmesi. Bu da böyle olacaktır. Tabi, bu da gerçektir diyor. Fakat böyle şöyle bir rivayet vardır diyor. اَنَّ kabra meşhur bir rivayet. رَوْضَتُمْ min رِيَاضِ cenneti Kabir, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Hufratul min hüferin nîrâni. Cehennem çukurlarından bir çukurdur. Revâhü't-tirmidiyyü ve tabaraniyü. Bunlar rivayet etmişlerdir diyor, bu aniler. Hadisi yine hadiste şöyle geçer. yok inel kabre kabir kurtul ise minhu evet, önemli olan orası diyor yani orada kurtulursa sonrasında da kurtul orada yok katelerse tamam yani tamamen sonra da kötü gelir diye ifade ediyor evet arkadaşlar sesim kesilir ise duyamaz iseniz haber verin tekrar okuyayım Bazen mesaj geliyor. İnternet tamam, bağlı, hocam. zayıf diye. Şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor hocam. Tamam, eyvallah. Ve illem yencü minhu Şayet oradan kurtulamaz ise Fema ba'de hu minhu Yani ondan sonrası Ya da ne kadar şey olabilir ki yani. Son derece şiddetli geçer diyor. Ravahu Tirmizi ve Nesai ve Hakim bi senedin sahihin an Osman ibn Affan radıyallahu ki Bu e, hadis alimleri Hazreti Osman'a uzanan bir silsileyle bir senetle bu rivayeti nakletmişlerdir diye belirtiyor. Evet, vale. Evet şimdi rivayetler taydı. Şimdi ne diyor vale bil ki enne ehle'l hakki Hak ehli ittifak-u âlâ, şu noktada ittifak etmiştir, birleşmiştir. اَنَّ Allah تَعَالٰى يَخْلُقُ فِي الْمَيِّتِ نَوْعَ حَيَاتٍ فِي Ne diyor? Kabirde, evet yani kabir azabını kabul edenlerin temellendirmeye çalıştıkları hususlardan bir tanesi de budur. Kabre giren e, cesede hayat verilmesi arkasından doğru özellikle getiriyor. Eee kabir, kabirde e, yani bir nevi hayat yaratacaktır. Yani kul ya azap çekmesi veya işte nimetlenmesini sağlayacak kadar kabirde bir hayat yaratacaktır. Bu noktada e, hak ehli ittifak etmiştir. وَلَكِنْ <gülüyor> اِخْتَلَفُ Fakat şu noktada ihtilaf etmişlerdir. فِيَنَّهُ هَنْ يُعَادُ الرُّٰحِ اِلَيْهِ Yani ruh tekrar bedene döndürülecek mi, döndürülmeyecek mi? Bu konuda ihtilaf etmişlerdir. mankulu an اَبِي حَنِيفَةً Yani Ebu Hanifeden nakledilen şey nedir? اَتَّوَقْفُ <gülüyor> Herhangi bir görüş belirtmemiştir diyor İmam Azim illa en kelamehu lakin onun sözü buna yedullu ala iadeti ruh yani ruhun döndürüleceğine delalet etmektedir diyor iz cevabul melekeyni fil ihtiyani şimdi meleke cevap verilmesi burada iki mümkün örnekle cevap verilmesi ihtiyari bir fiildir. Yani seçimli, tercihli bir fiildir. فَلَا يُتَسَوَّرُ بِدُونِ ruhi ki ihtiyari bir fiil, tercihli bir fiilin ruh olmaksızın gerçekleşmesi düşünülemez. Vakıyla yine şöyle sorulur. فَلَا تَرَا وَاَلَّا Yani onlarımız çok bu tür ifadeleri, e, yani e de ben ela yura gör, görmez misin diye değil de görülmez mi diye tercüme etmek okumak daha güzel olur derlerdi. Yani, neyse. Görülmez mi? Ennen naime. uyan bir kimse yehrucu ruhuhu, ruhu. Ruhu uykudan onun çıkıyor biyakunu ruhunu muqaslen bir çabed, cüsseli. O nasıl yapmalı cüsseli bir Hatta yeterli ve Ama ona rağmen işte acı da çekebiliyor ruhusunda. Yani nimetlerini de bilir. Ve ket Dubai anhu Ali sallatu asallamu ile Aziz beğan Mabdem göre, onu su ile sorulmuş.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 Sinne yani ke, senin dişinde de diyor, senin dişinde de ruh yok ama o da dişin ne yapıyor, ağrı Aynı onun gibi olacak şeklinde bir rivayet. Ve ma, Şeyh fi Bizim büyük nesfi, dediğine gelince. E, usulündeki şeyine gelince eee biliyorsun bir de e, usul Usûd din'e eseri var. Alama eee naklehu anhu al konavi yani Konavi'nin naklettiği üzere. Ne naklediyor Konavi? Min en azab el-kabri hak. Kabir azabı gerçektir. Sebe en kenu minen ev kafir ister mümin olsun, ister kafir olsun. اَمُفِيْعَنْ اَوْ فَاسِقَنْ Yani gerçekten Allah'a itaatkar bir kul olsun veya e, günah işleyen birisi olsun. وَلَكِنْ اِذَا كَانَ كَافِرًا eğer bu azaba düşer olacak kimse kafir ise فَعَذَابُهُ يَدُوبُ فِي الْقَابِ لَا يَوْمِ الْخِيَمَةِ kıyamet. Yani Bunun azabı kıyamet gününe kadar Devam eder. Ve yurfa'u anhu, bak dikkat çok enteresan açıklamalar. Ve yurfa'u, bak kafirse diyor tamam mı? bak, dedi ki kıyamete kadar azabı, devam eder. Ve yurfa'u anhu adabu Cuma günü azap kaldırılır. Ve e, şehre Ramazan'ı Ramazan ayında da kaldırılır. Bi hurmetin nebiye aleyhisselamu Hz Peygamber'e hürmeten. bu ifadeyi kullanıyoruz Türkçe'de. Diyen Çünkü o madem yani bu canlılar arasında şey yapan e, devam eden bir şeydir. La yani Allah onun hürmetine ya yani canlılara da ya yani daha ölmemiş olanlara da. E, azap etmemektedir. Ve kedelike fil kabri dolayısıyla kabirde yürü fe anhumul adab yevmel cumati ve kullu ramazane ve yani her cuma ve her Ramazanda her yılın Ramazanı'nda ve her haftanın cuması'nda onlardan azap kaldırılır diyor. Ve fihi Şimdi bunu bu konuyu biraz şey açmak lazım. Elinden boyuna tartışmak lazım diyor, incelemek lazım. Yani nehum ihtiyaçı ile naklin sahiim çünkü çok ciddi bir şey söylüyorsun diyor. Yani sahip bir nakle ihtiyaç var diyor burada. O delilin sahiim veya açık bir delile ihtiyaç var diyor. bu burada, burada doğru olan maqaluh konaviyud. Konavinin şu dediğidir. Min şu dediğidir. Ana müminer mümin. Yani mümin yani böyle e, muti bir kul, itaatkar bir kul, yani günah işlemiyor birisi ise, la <gülüyor> Onun için kabir azabı söz konusu olmaz. Ve <gülüyor> yani bir sıkıştırma olur. Faycdu, <gülüyor> ee, ne diyelim? Faycdu. <gülüyor> Feci du havule yani bir korku bulur bir korku bir ürküntü ve kafu lima onu cana yetenamu binamilahı sübhanahu velem yeshkur alinama hakkı yani bu da nasıl bir şeydir korkudur. Herhalde burada şey söylüyor artık, yani günahkar bir kimse için onun korkusu işte Allah'ın nimetleriyle nimetlenip de muhtemelen dünya hayatında ama bu nimetler hakkıyla şükretmemesi itibariyle diyor yani, şükret. hakkıyla şükretmemesi itibariyle veya şey doğru, evet şey daha doğru sanki yani e, itaatkar, günahkar olmayan bir kul yani Allah'ın nimetleriyle nimetlenmiş fakat hakkıyla şükret, yani hakkıyla şükretmek şöyle bir şey demir. Yani Allah'a hakkıyla şükretmek, Allah hakkıyla kulluk etmek, daha önce de geçmişti hatırlarsanız, nakus olan hiçbir insan için şey değildir, mümkün değildir gibi bir anlam sıkıyor. Ee, veya diğer türlü de olabilir. Burada bu şekilde geçiyor. Kale dedi ki, ve yedülle aleyhi, Yine buna delil şudur. Marunye anin nebiye aleyhissalatu vesselamu Hazreti Peygamberden rivayet edildiğine göre ennehu qâledi Aişete ee, Hazreti Ayşe şöyle dedi radıyallahu anh'a e, keyfe haliki e, kabri ve suali mu ve nekirin ee, yani bu kabrin sıkması mükerrerlik soğuk soru halinde halin ne olur nasıl makale dedi ki ey humeyra ey humeyra yani bu Hazreti Ayşe'nin e, sıfatlarından bir tanesi Hazreti Peygamber ona böyle hitap edermiş ey Hümeyra, ey ayşe inna daqat al qalb mu'mini yani eee kalbi sıkması ee, yani bir annenin çocuğunu sevmesini düşünün böyle ne yapar? Tam böyle önündedir böyle ayaklarına hafif hafif dokunur bıdı bıdı falan ders yani değil mi? Aynı onun gibidir diyor yani bu bu kadar şeyi niye anlatıyor? İşte yani işte kabir müminlerde sıkacak ama yani bu e, günahkarları veya işte kafirler sıktı gibi değil. Sanki işte annenin, şefkatli bir annenin çocuğunu kucaklaması gibi ve işte bir annenin bebeğine böyle e, katlı dokunuşlar yapması gibi bir şey olacak. Demeye çalışıyor burada. Ve suelü münkerin ve nekirin lil münker <gülüyor> ve sorgulamaları lil ismidi, lil ayni, yani ismit şey demek ismit, yani antimon anlamı var, ondan sonra, ee, neydi onun adı ya? Şu göze sürülen şey neydi arkadaşlar? Şürme mi? Yani evet hocam, çekilen, sürme mi? Yani göze çekilen... Evet çekilen sürme gibidir. ve göze sürülen ilaç gibidir. Yani göz ide remidet. Göz iltihaplandığında göze çekilen sürme veya ilaç gibidir. Ve kaza rüviye anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yine Hazreti Peygamber'den rivayet Dinajer, göre onu söyledi. Çünkü onu söyledi. Çünkü onu söyledi. dedi ki keyfe Çünkü onu söyledi. Çünkü onu söyledi. Çünkü onu söyledi. Çünkü onu söyledi. Çünkü onu söyledi. Çünkü onu söyledi. Çünkü onu söyledi. Çünkü onu söyledi. Çünkü de söyledi. Çünkü onu söyledi. Çünkü onu söyledi. Çünkü onu söyledi yani kabirde aklı imai, aklım yerinde olacak mı diyor diye soruyor Hazreti Peygamber bu rivayette Hazreti Peygamber de dedi ki evet u, o zaman Ömer'de dedi ki o zaman önemsemem dedi yani buyursunlar gelsinler anlamında bir söz Kunevi de der ki وإن كان عاصيا فكبده كimsse günahkar birisi ise yekulu lehu azabul kabri ve zagtatul kabri yani kabir azabı ve kabrin sıkması e, gerçekleşecek lakin fakat yenqatu an azabul kabr cuma günü ve gecesi bu azap kesilecek ولا يعود العذاب الى يوم القيامه قيامه قد بدا ده dönmeyecek yani. yani mümkün olduğu kadar cumaya yakın ölmek ölmek lazım diyor yani pazartesi gün yani biraz daha uzun sürecek gibi bir şey çıkıyor burada ve mata yume cumati veya leylete cumati günü olur ise yani cuma gecesi de bunun lehul o zaman azapsa bir saat azap çekecek. Va'tagdatu kabri yani kabri sıkmasıyla böyle bir saat olacak. Thumma yangatu anhu'l azabu kesilecek ve la yaudu ila yawmi kıyameti kıyamet kadar da tekrar dönmeyecek diyor. Böyle de bir rivayet varmış fena yıhfa yani şu açıktır ki en yani akaidde itibar edilmesi noktasında itibar edilen şey nedir? Bu'l edilletü yakiniyetu. Yakini delalettir. Bak yine burada bir e, usule dair bir yorumlama getiriyor. Bir çerçeve getiriyor. Ona da dikkat edelim. Yakini delillerdir. Ve ahadîsül ahadi Ahad hadisler. Yani tek bir tarikle gelen hadisler. Lev tebetet. Yani ahad hadisler böyle olsa bile inneme tekunu zanniyeten nedir? Bunlar zannidir. Allahumme illa ancak burada şuna da dikkat etmek lazım ki ida eğer bunun e, şeyleri yolları artar ise bir hissiz sahra muvaffakiyen maneviyen yani şunu demek istiyor e, bir konu bir konuyu farklı e, sözlerle, farklı kelimelerle rivayet eden tek tek rivayetler var e, ama ]ladım. anlam itibariyle yani aynı anlam veriyor ama farklı kelimelerle ifade ediyor, onu ifade ediyor yani farklı kelimelerle de olsa aynı anlamı ifade eden harikler doğalırsa diyor ne olur sahre mütavatiren maneviye manevi mütavatir olur bu ilayetler. Pekin o zaman kat o zaman katibin olur diyor. Nam. evet Tevete cümleti yani hepsi e, bu şekli e, yani toptan sabit olur ise o, sabit oldu. Enne men ma te yevme jumati, ev leylete cumati yur fel anhu yani bunun farklı tarikleri var e, şeklinde biraz önceki mantıklı hareket, mantıktan hareketle söylüyor. İşte kim e, cuma gecesi ve cuma günü öğlenden azap kaldırılır illa ennehu Evet, şu ilk kısmı diyor, yani böyle bir bütünlük halinde e, rivayet edilmiş diye benir. İlla i̇şte annu nawar ki, la yaudu ilehi ila yom al-kiyameti, s-kiyamete kadar dönmez, fal lahu aslan. Yani buranın aslını bilmiyorum diyor. Ve rufiy al-adabu yom al-kiyameti. Pardon ve Lutfi Al-Hazım, ve Laila an sonra yani aynı şekilde ikinci kısmı işte Cuma gecesi, Cuma günü ve gecesi, işte kesin işte günahkardan kalkacak ve bir daha dönmeyecek. Yani bu yanlıştır diyor, yani katı olarak yanlıştır. Yani bu noktada benim anladığımı söylüyorum arkadaşlar. Yani bu, bu burası manevi mütevâtir seviyesine ulaşmamıştır diye ifade ediyor. Öyle anlıyorum. Sünme <gülüyor> minel yine şu delillerde de bakmak lazım. işte taati ve İşte yani e, itaatkar kulların nimetlendiril ve günahkarların günahkârların e, azaplandırılması, eziyet çekmesi. bunun subhanahu şu ayetlerdir şahitlerdir diyor. Yani Allah yolunda ölenleri zannetmeyesin. Yani ölü zannetmeyesin onları. ahya umme inda işte onlar e, Rableri nezdinde diri, diridirler ve nimetle rızıklandırılmaktadırlar. تَرْحِينَ bima اَتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ Allah'ın cömertliğinden dolayı verdiği şeylerden mutludurlar. Ve وَقَوْلُهُ تَعَالَى yine başka bir ayette مِمَّا خَتِيَاتِهِمْ خَتِيَاتِهِمْ Hatalarından dolayı اُغْرِقُوا boğdular so udh khinu ve e, yani mesela bunun sure'sinde geçiyor. Bakayım şuradan hemen. Evet, Nur e, 25. C ayet. Kavmiyle ilgili onlar ateşe atılırlar. fe inel as ki vadhil fa'i yani burada işte fe udh diye ye ugli oradaki fa et taqib et yani takibiye fa ve taqibiye hemen arkasından gelmeyi ifade etme anlamında wahtulifa fi yani burada şöyle bir ihtilaf vardır enhu bil ruhi bil bihima buradaki azap yani muhtemelen kabirdeki azabı kastediyor yani ceza muhame uygulanacak veya bedene mi ve her ikisine birlikte mi? Burada bir tartışma var. Evet. Doğrusu en doğrusu ikisi bir arada. Hem ruh hem beden bir aradayken yapılan azaptır İlla yani e, biz ancak bunun şeyine, saatine inanınız. Ve la yani bunun doğru olduğuna inanırız. وَلَا نَسْتَغِلُوا keyfiyeti Bunun mahiyeti nasıl gerçekleşecek? Bununla ilgilenmeyi istiyor. Yani sonuçta rivayetlerde geçtiyse biz buna inanın istiyoruz. Evet. وَقْتُلِفَ فِي حَقِيْكَةِ الرُّٰهِ Bir başka tartışma. Yani ruhun hakikati hakkında bir tartışma. Ruhun gerçek Nedir? Ruh nedir? Bunun üzerindeki tartışmalardan da ediyor. فقيلة, denir ki bir görüşte şöyle geçer: İlahu cismun lattifun şabik şabikü cısıdi müşabakte müaie bilğudül ahlı. Yani ne diyor, böyle latif bir cismdir ruh. Yani böyle işte böyle bir Pürbe kesi var sanki orada yani muhtemelen işte damarlardan akan şeklinde de ifade edilebilir. Ee, gezen, latif bir cisimdir. Yani böyle ne diyelim işte bir e, fidan ya yani bir e, ne diyelim bir ağaç sapında dolaşan su gibidir. Yani bir ağacın kendisinde dolaşan su gibidir allahu Teala al-Adete Allah e, ne diyenin bunun kanununu böyle koymuştur diyenyakluk hayatı e, hayatı bu şekilde yaratmıştır masmarrat fil cesedi yani insanın cesedinde bedeninde olduğu müddetçe ruh ne yapar diyor böyle insanın içerisinde su nasıl gidiyorsa, ruh da aynı şekilde beden içerisinde öyle e, varlığını sürdürür diyor. فَاِذَا <gülüyor> فَارَقَّتْهُمْ O ruh şeyden ayrıldığı zaman bedenden مَتَوَفَّتْ اَلْمَوْتُ اَلَّهْ حَيَاتَ Ne olur? İşte oradaki hayat biter. Bedendeki hayat biter. Ruhun ayrılması. وَقَالُوا dediler ki اَلْحَيَاتُ لِلْرُوْحِ yani e, ruhun yaşamı hayatı بِمَنْزِلَةِ شُعَاءِ لِلْشَّمْسِ güneşin ışıkları gibidir فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَجْرَ الْعَادَةِ Allah kanununu tam adetullahı böyle koymuştur يَنْ يَخْلُقَ النُورَ وَالْفِيَاءَ فِي العالم işte yani güneşin kanundan bahsediyor burada. İşte güneş ne yapar? Alemi güneş sistemini aydınlatır ışığıyla madem etti işte femsu güneş var oldu, mülkette yükseldi, yükseldiği yükseldi, mülkette. Kedalik aynı şekilde yeklukun hayaten yani de böyle hayat yaratır. Madame ruhu fih sabitet ruh beden içerisinde olduğu müddetçe ve ila hadal kavli malal meşayih sufiyetu yani sufiler sufi büyükler böyle bir görüşü böyle bir görüşe meyledtmişlerdir diyor. Ve qala ve qala cem'atun yani Buradaki de yukarıdakine çok benziyor yani. Çok ar arada bir fark yok aslında. İfadelerde biraz fark var. وَقَالَ جَمَاتٌ مِنْ اَهْلِ sünnetten bir kulukta, bir toplulukta şöyledir der. اَرْرُوحُ Yukarıdaki latif bir cisim diyor bak. Kadın buradaki cevher diyor. Fark bu. اَرْرُوحُ Bir cevherdir. Ama yapı itibariyle ikisi de aynı neredeyiz سَارِيَتٌ fil bedeni Yani bedenin içerisinde akan akışkan bir yapıda olan bir cevherdir. Kesere yani ma'il verdi fi'l-verdi yani gül suyunun içer yani gülün içerisinde gül suyunun akması gibi ruh bedende akan akışkanlar sahip olan bir cevherdir. Bu görüşte böyle. Ve la yani diyor ki bu ikincisi birinci görüşle zıt değildir İlla ancak ihtilafim farklı şudur doğru olan odur bir delili çünkü delile min şöyle varit olan şeyden dolayı diyor şöyle bir şey varlık olmuştur diyor. şöyle bir rivayet vardır diyor. Bunun deliniyle anne ruha ruh, eğer harajet min al cescidi bedenden çıktığı zaman ve eğer dâhlet girdiği zaman ve girdiği zaman ve mesele zelik ya gibi Minel al oruji ila illiine işte yani yücelere yükselmesi gibi. Ve minen nuzul ila sjinin. Yani böyle yerin dibine tamam mı? alçaklara inmesi gibi. Ve hada'l kelam bu söz tefsir edilen marami yani maksadın gerçekleşmesi gerçekleşmesidir. Ma'yun fi kavlih subhanahu yani Allah Teala'nın şu sözüne şu çelişki oluşturmaz diyor. Nedir o? Bu açıklamalar çelişki oluşturmaz diyor. Ulul ulde ki er ruhu ruh min emri Rabbi ee, Rabbimin emrindendir. Ve ma utitum min el-ilm illa kadila. Ee, onlara ancak bundan çok az bir bilgi verilmiştir yani siyak-sibak bağımında bunlar, bu ayetler kullanılır mı? O daire bir tartışma konusu. Genellikle siyak-sibaklarına bakıldığı zaman bu ruh kelimesi işte e, Cebrail, Vahiy ve İsa Hazreti ise anlamında kullanıldığını görüyoruz. Fe'innel emra. Yani burada emir, iş, bir şey e, evet. Bu kullahu bunun hepsi dillahi teala. Yani her şeyi yapan Allah'tır. Ruha الْرُوْحَ مُحْتَ خَلَقَ بِالْاَمْرِ تَنْجِزِيّ yani tencizi gerçekleştirme ifa etme yani gerçekleşmesi için tencizi yolla yaratmıştır. كَبَعْدِ الْمَحْلُقَاتِ diğer yaratıklar, varlıklar gibi, yaratılanlar gibi وَأَكْثَرُ الْكَائِنَاتِ yani var olanların, yaratılanların çoğu tedrici, yani böyle derece derece yavaş yavaş yaratılmıştır. Ama bu bir, yani bir anlamda tencizi defatten defa onu ifade ediyor. Öyle yaratılmıştır ruh. Walidde bu nedenle, "Kan Allahu Taala, Allahu dikkat, yani yaratmakta bir şeyin varlığını ortaya koymakta onun onundur Allah'ındır. Maenne <gülüyor> bununla birlikte en mer kelame fi cinsin ala taniyut mali. Yani buradaki söz ne ifade ediyor? Yani en icmali bir şekilde ortaya konmasını yani genel itibariyle yani böyle detaylara girmek sizin. Ve minel il milkelili yani zecok az bir bilgi verilmiştir. İstisna Allahu Teala bi kavlihi buradaki istisna Allahu Teala şu sözüyle ifade ediyor. Ve ma utitun min illati. Zordan çok az bir bilgi verilmiştir diye. Ela en kavl al akawili ve aqwaha. Burada yani bu görüşler arasında görüşleri say diyokta. Bunlar arasında en e, evlas, en tercih edilebiliri. Vaqva en güçlüsü en yufvada ilmuhu ila Allahu Teala. Yani bunun bilgisini Allah'a havale etmek. Yani biz bunu bilemeyiz. En doğru görüş budur diyor. Va huwa kavlu cumhur-u ehli sünnet. Yani bu Görüşte, yani bunun bilgisinin Allah'a havale edilmesi, tefriz edilmesi er alimlerinin çoğunluğunun görüşüdür diye de burada belirtiyor. Evet, bugün herhalde bitiririz diye umuyorum şeyi, bu kabir azabı meselesini. Yani yorulursanız bırakırız. Ama yani çok fazla kalmadı diye tahmin ediyorum. Evet, yani bir buçuk sayfa falan Bence bitirirsek iyi olur diye düşünüyorum. Bölünmede olmasın hem de konular arasında. وَكَدْ <gülüyor> اِمَامُ Diyor ki yani bu açıklama meydanında. Tamam mı? Yani bir nevi açıklama namına, böyle hasmına e, daha böyle e, ne diyelim, daha yumuşak bir ifade kullanacak diyor İmam Razi. Yani irka'ul inan ne demek? Dizginleri gevşetmek. Yani hasmıyla öyle böyle çatır çatır tartışma şeklinde değil de daha yumuşak bir sözle e, cevap verecek, karşılık verecek diyor. Haysukale şöyle demektedir diyor fe inna iza amanna bil ba'si biz ba'ze yani yeniden diriltilmeye inandığımızda eee ve habenna ona hazırlandığımızda fe in kana yani tabii buradaki tartışma yukarıkinden biraz yani artık şey değil ne diyelim ruh ve ilgili şeylerdir. Bir anlamda ne diyelim, ahiret hayatıyla ilgili bir tartışma naklediyor burada. Yani e, ahirete inanan ve inanmayan, yani bir nevi burada aslında Razi'nin bu şey taraftakini neye sevk etmek istediğini belirtiyor, yani buna bunu Gazali'de Gazali kullanıyor. Ondan sonra Hazreti Ali de işte biriyle tartıştığı belirtilir. Batılılar da kullanıyorlardı. Buna ne diyorlardı? E, Ney, bir şey diyorlardı. Yani şu an tam aklıma gelmiyor. Bir şey dikotomisi mi diyorlardı, denklem mi diyorlardı, şu an aklıma gelmiyor. Ama içeriği e, duyunca anlayacaksınız. Şimdi, Razi da ahirete inanmayan bir kimse. Şimdi biz tamam, biz yeniden diriltilmeye inandık, ona hazırlanıyoruz. Eğer bu hak ise, bu gerçek ise, yani yeniden diriltilecek isek, فقط, e, biz kurtuluruz, yani inandığımız için, hazırlandığımız için kurtuluruz. Ve helekel münkiru, bunu inkar eden, yani yeniden diriltilmeyi inkar eden de ne yapar? Halak olur, yok olur. Ve inkâne batılem, eğer bu yanlışsa, yani yeniden diriltirme yoksa, duruna, yani bizim böyle teyakkuzda olmamız, hazırlanmamız, inanmamız bize bir zarar vermez. Hâdel-i böyle bir inanç bize zarar vermez. Gayet-e mâ fil yani bu konunun en üst düzeyde açıklanması en tefûtuna Hâdî lezzâtü'l-lezzâtü'l-cismâniyyetü. Yani e, bedeni lezzetler olmaz. Vel-vâcibü yani yapması ya, gereken. Çok mu gitti? Evet hocam. Ben sonra... ben... Hocam şu anda da kesiliyor sürekli sesiniz. de kaçırdınız? Ee, hocam şu anda da kesiliyor. Şu an geliyor kesiliyor. mu? Vallahi düzelmesini bekleyeceğiz. Şu an geliyor mu? Hocam şu an biraz daha iyi geliyor ama kesik kesik geliyor hocam. Evet biraz daha bekliyoruz. Şu an nasıl? Hocam evet, biraz daha iyi şu an. En son nerede kaçırdınız? Hocam son kısmı takip edemedim, hatta metni de ilerletemedim de. O yüzden sonunda sesimizi yani da son, alamadım. Son kısım derken çok geniş bir ifade. Yani son paragrafı mı diyorsun? Oradan itibaren mi Hocam evet ben o paragrafı pek algılayamadım. Yok burada mı kesildi benim sesim? Ben de evet hocam. Tamam sen de öyleyse. Diğerlerinde de öyledir. O zaman buradan alıyorum tekrar. Şimdi e, ya bu ney bir şey paradoksu diyorlardı. Batı literatüründe de kullanılan bir şey. E, burada onu ifade edecek şimdi. Bu şeyleri geçti artık. Ne diyelim? Ha biz bir, bir paragrafı atlamışız ya desenizle ya tamam ve okumadık neyse buradan okuyalım şimdi. Vakale fil vasiyeti vasiyede imam der ki geliyor değil mi şu an sesim? Evet hocam şu an duyuyorum. Tamam vasiyede imam der ki nukiru ikreher ediyorum niye konu kopuk diyorum? Atlamışız orayı. Vasiyede imam der ki, nuqiru bi an Allah Teala yuhdi hadi nufusa بعد الموت. Ha, şimdi ne geldi? Ve bazı بعد الموت yeniden diriltilme. Yani esas olan şey yeniden diriltilme. Ahirette yeniden diriltilme. Kıyamet sonrası. Biz Allah Teala'nın ölümden sonra e, bu canlı insanları tekrar dirilte, dirilteceğine inanırız bunu ikrar ederiz yeb'asuhumullahu yevmen yani Allah Teala'nın bir gün tekrar bu insanları dirilteceğine. Değeri miktar öyle bir gün ki onun ölçüsü nedir 50000 sene yani 1000 yıl il cezai ve sevap yani insanlara karşılıklarını vermek yani mükafat alması gereken Mükafat ceza alması gereken O gün Allah'ın onları diliteceğine biz inanırız. Bunu ikrar ederiz. Ve edâil hukûkî ve herkesin orada hakların, herkesin hakkını alacağı, hakların uygulanacağı bir gün. Bi kavli ta'lâ. Şu ayete bina ve anne allahu yub'is man fi al-qubur. Allah kabirde olanları tekrar diriltecek. Kabirde olanları diriltecek. Ve kavlu taala yine şu ayet-i kerime: "Ve hasarnahum felem nughadir minhum ahada." Yani o gün hepsini hesaba, yani onları hepsini bir araya toplayacağız. Bir tanesi bile geride kalmayacak. وإذا işte o vahşi hayvanlar toplandığı zaman o ki yani yaratmaya ilk defa yaratan ve sonra onu tekrar döndürendir yarattığını yine aynı şekilde yaratandır. yani nasıl ilk defa yarattıysak aynı şekilde tekrar döndüreceğiz. Sümmə yani burada şunu deklarlıyor. Yani bundan hemen öncesi yani yeniden diriltilme, vebatü ondan öncesi tartışmalı bir konu bizim literatürde onu, onu ifade edelim. Ama burası müttefik olunan bir bağlam. Sümmə innəkum yolum al işte onlar kıyamet günü tekrar diriltilecekler ve fi hadi il ayeti yani bu ayetlerde vardır diyor ne vardır rettun alen felsefeti yani felsefecilere bir reddiye diye vardır. Hayır ankaru haşr el niye çünkü onlar bizim özellikle kaz kazan etkisiyle bilmiyorum artık yani bizim literatürde işte felsefeciler işte cismani haşrı kabul etmezler diye bir kabul vardır. Onlar işte cismani haşrı kabul etmemeleri itibariyle bu ayetlerde diyor felsefecilere, filozoflara bir reddiye vardır. وَقَدْ زَكَرَ الْاِمَامُ ala عَلَّى طَرِيْقِي اِرْخَاِ الْاِنَانِ مَعَلْخَاسْمِ yani اِرْخَاِ inan arkadaşlar, dizginleri gevşetmek. Yani hasımla, tartışılan kimseyle dizginlerini gevşetmek ne demek? Yani böyle çatır çatır tartışma değil de böyle daha e, karşılıklı anlayış, daha yumuşak ifadelerle konuşma diyebiliriz. Fî meydanil beyâni. İşte bu açıklama bağlamında, açıklama meydanında hayf-ı Yani bu da bir şey paradoksu diyorlardı ama şu an hatırlamıyorum. Ne paradoksu diyorlardı. Yani bu işte yani ahirete inanmayan bir zihinle tartışmanı tartışmayı ifade eden bir örnek. Görünce anlayacaksınız. Ne diyor Razi burada? Razi'nin şeyini konuşmasını burada aktarıyor. Özellikle Gazali ile bilinen bir örnektir. Pascal paradoksu. Evet, batılın tertörü de öyle geçiyor. Pascal paradoksu diye. Ne diyor? فَاِنَّا اِذَا آمَنَّا ve evet. وَتَّأَهَّبِنَا لَهُمْ Yani biz bu yeniden diriltilmeye iman ediyoruz. Ondan sonra ne bileyim. Buna hazırlanıyoruz. Yani biz böyle hareket ediyoruz. فَاِنْكَانَا حَقًّا Eğer yeniden diriltilme gerçek ise biz kurtulmuş oluruz. Ve helakel munkiru inkar eden de ne yapar? Helak olur, yok olmuş olur. Ve in kana eğer bu, e, yanlış ise, bu yanlış ise, tamam mı? Bu yanlış ise la yeduruna hada'l itikada. Yani bu bizim ne, ne diyelim bu inanç bize şey vermez. E, zarar vermez. Yani işte ahiret olmasa bile, yani yeniden değiltirme olmasa bile, biz varmış gibi inansak da bundan biz bir zarar görmeyiz demek istiyorum. Gayete mâ fil yani bu, bu bağlamda, yani olabilecek en üst şey nedir, en üst noktadaki şey nedir? Ent fūtunā hāzi'l lezzāt'il yani işte bu cismani lezzetlerden faydalanamamak gibi bir şey olur başka da bir şey olmaz diyen yani. biz bir şey kaybetmeyiz. Vel yani akıllı bir kimseye gereken şudur yani yapması gereken üstüne düşen şey şudur. bi yani bu cismani lezzetlerin çok önemsememesi gerekir. Çünkünia fi gayet hassasiyet. Yani işte ama bunlar olmazsa şöyle olur falan şeklinde tamam mı? Bunlardan bunlara çok şey yapmaması, önemsememesi gerekir. İye müştereketun beyne'l kanafisi ve't bidani ve'l kilaf. Yani sonuçta yani bir insan da diyor yani bir affedersiniz, bir bok böceği ondan sonra bir kurtçuk ve köpekler falan. neyse hepsinin ne yani cismani lezzet bağlamında birbirlerine benzer diyor. Yani. dolayısıyla bunlar munkatiatun seriatu'z fena yani bunlar çok ölüm gerçekleştiği an ne oluyor? net bir şekilde hemen yok olacaktır. فَثَبَتَ اَنَّ الْإِحْتِيَاتَ فِي الْإِيمَانِ بِالْمَعَادِ Dolayısıyla buradan şu sonu çıkartıyor yani bu örnekten veya bu düşünme ameliyesinden kıl yani sabit olmuştur ki diyor e, yani مَعَدَ iman yani ahirete iman yani ihtiyatlı ihtiyat derken eee server'ı kapattım. Bir dakika. Eee ee, Yani burada iniz, yani, böyle bir şey ve tabib ikilehuma ve doktor ikisi de iddia ediyor ki len yuhşaral amvat yani şeyler toplanmayacak yani toplanmayacak mahşer meydanında. Kultu ilehim onlara dedim ki insa eğer bu doğru ise kavlukuma sizin bu görüşünüze göre ferlestü bihasen ben kaybedenlerden olmam. Efsap kavli şayet benim sözüm doğruysa yani ahiret var ise, yeniden dirilişin var ise siz yandınız. Ben kazandım. Ferm. E kullaru veya fül. Khisar ve husaru aleyküm. Siz kendi kendinize yanaktınız. Eğer varsa tamam ama değer yoksa hiç kimse kaybetme ama eğer varsa siz kaybediyorsunuz, ben kazanıyorum di ifade bu meşhur bir örnektir arkadaşlar bizim literatürde e, kullanılır yani ayrete inanmayan bir kimse karşısında e, ikna edici bir delil olarak kullanılır bizim literatürde evet son paragraf arkadaşlar biraz uzattım kusura bakmayın e, ve Nukela beytani an Aliye radiyallahu anhu yani ki bu iki beyt Hazreti Ali'den yani Hazreti Ali'den meşhur bir olaydır zaten. Hazreti Ali'den nakledilmiştir. Ve hu endahu min qabili kavmi. Değil Aynı yani sanki şu Allah Teala şu sürük gibi taşıyor. o kabilden de diyor. Ve inna aliyakum yani bizlerin sülülerin arkadaşıyız. لَعَلَى هُدَنْ اَوْ ف۪ي ضَلَالٍ Hangi ayette geçiyor arkadaşlar? Hidayet veya açık bir dalalet üzeri olmak. Sebe Suresi 24. ayet. مَالَ مَقْتَ مَقْتَ مَسْوَانَا sebe kaçtı arkadaşlar? Nasıl hocam sesinizi alamadım. Sebe 24'te mi? Ummen yerzukukum min es-semawati Rızık veren kimdir? De ki Allah'tır o halde biz veya siz iki taraftan biri ya doğru yoldadır ya hata yani o tartışılan karşı tarafla yani e, ahireti Allah'a kabul etmeyenlerle tartışma e, neticesinde de ki siz veya biz ya birimiz yanlış yolda birimiz doğru yolda. Ha, yani e, eğer biz yanlış yoldaysak Biz yani böyle ne diyelim neticesinde bir şey kaybetmeyiz. Ee, eğer yoksa siz de kaybetmezsiniz. Ama biz siz dağlanmamız itibariyle biz doğru yoklayınsek kazanan biz oluruz. Yani e, bu ayet kabiliğinden bir e, ne diyelim bir delil ortaya koyma demek istiyor. لِأَنَّ <gülüyor> الْاِتِقَادَ bilmeade, ala vech ihtiyat, ihtiyaçi, bu ihtiyaç üzerine e, ahiret inancı, yani karşı tarafı ikna edecek bir şekilde, sahih doğrudur, fi mukamil itimadil, yani sağlam bir dayanak olması itibaridir, <gülüyor> bi an al-ilm al yani yakini bilgiyi kim ortaya koyması gerekir? işte yani alim bilimsel insanlardan ee, yani böyle bir hüküm lil mukallid min min ve yani bu aqli ve naqli delillerden ortaya çıkan yakini delillerden hareketle yani böyle e, olayın çok fazla detayına inmeden Kesin bir hüküm, yani kesin bir, e, ne diyelim, kesin bir hüküm demek istiyor. Yani, yani, mukallit, belirleri e, genel itibariyle görür ve inanır, yanması gerekir diyor. وَمْ حَسِبَ اللّٰي شَرَحُوا اَخَيْغَاتِي Siz zannediyor musunuz ki böyle günah işleyenlerle, sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Geliyor, evet hocam. Tamam. günah işleyenlerle e, iman edenler ve salamel işleyenleri sevaen bir e, mi tutacağımızı zannediyor? Zannediyor ki kimse sevaen mahyâhum ve memâtuğum yani bunların ölümleri de yaşamları da fahmız. Ne kadar da kötü bir hüküm veriyorlar. Bur buradaki hüküm yani bir anlamda kişinin yargıda, yargıda bulunması Aya yani böyle kesin bir yargıyı mukallit e, verir, yani onun çok altı dolu değildir diyor. Ama müştehidin yakini bir bilgisi olması gerekir diyor. minel mâkûdi fil meseleti bu konuda makul olan da şudur ennel hikmete hikmet tekfadî el fosle beynel muhekki vel mutlili yani e, haklı olanla e, yanlış olanın arasını net bir şekilde ayırt etmeyi gerektirir hikmet. Ala veçin şu şekilde Mubtilu ile marifeti fi butlanin. Yani yanlış yapanı yaptığı işte yanlış olduğunu gösterecek tarzda Ayıt etmek gerekiyor. Yani yanlışa da yanlışa da yanlış olduğunu göstermek gerekir. Ni'enle <gülüyor> olmasın diye. Yani bu konuda en ufak bir şüphe kalmasın diye. Şüphe içerisinde olana da şüphesini giderecek tarzda, tamam mı? E, net bir şekilde göstermek gerekiyor. Yanlarına bak yanıldığını net bir şekilde göstermek gerekiyor diyor veliset dunya bir darhazı iktirar. Yani bu dünya yani bu ıstırar yani zorunlu yani o yüre işte yani yanlış, yanlışın da yanlış olduğunu görmesi. Bu dünya ıstırar dünyası değildir. diye enneha niye niye ıstılar e, dünyası değil? Yani yanlışın yanlış olduğunu açık ve net bir şekilde görmesi. diye çünkü insanlar bu dünyada denenmek için, imtihan için yani kendisi görecek, bakacak, ona göre karami böyle işte bir doğru böyle ne yapılmayacak? Zorla, baskıyla dayatılmayacak. Dolayısıyla e, gerekir. Ne gerekir? derin öyle bir, bir, yani dünya yadan başka bir hayat gerekir. ya ufiyha, orada olsun diye hadel amru muhtar Yani bu e, seçimli, tercihli fiillerin e, olduğu bir dünya gerekir. Valide, Allah-u Teala, allah Teala diyor ki, inne fasli kana mikâdde. Yani bu, herkesin ayrılacağı işte, Doğrunun yanlış net bir şekilde ayrılacağı o gün. Ve lennel hikmete yani e, dünya ve ahiretin hikmetini anlatıyor. Dünya ne içindir? Ahiret ne içindir? Özet itibariyle dünya intihan imtihan dünyasıdır. Ve liza قال الله. Pardon. Ve hikmete tek takabdi ceza kulli amelin ala ameli. gerektirir her kim hangi ameli işlemiş ise o amelinin karşılığının verilmesini gerektirir fakat ينعم e, على العاصي ويبتلي المطيع في دار الدنيا للابتلاء yani işte günahkarın dünyada nimetlenmesi, muti itaatkar bir kulun belalara dünyada uykar olması tamamen ne içindir? Lil-ibtilai, denenmek için, imtihan içindir. Fela but min deril cezai. Dolayısıyla bir e, karşılık, karşılığın yani bu yapılanların karşılığının bulunduğu bir başka dünyanın da olması gerekir. Yani ahireti temellendirmeye çalışıyor. Ve olana caza eylem salih çünkü salih eylemin e, karşılığı nimet la yaşu baha nikmet yani süpê götürmez şekilde diyelim la yaşu yani, baha şey demek arkadaşlar bir şeyle karıştırmak saflığını bozmak la yaşu dediğiniz zaman safını bozma vakandasın nikme e, azap, öfke anlamındadır. Yani bunu şöyle de çevirebiliriz diye tahmin ediyorum. Yani kesinlikle tamam kesinlikle salih bir amelin karşılığı nimettir. Nokta. Şüphe yok. Şüphesiz anlamında. Ve cezael amel seyyiyi nikmetun la nimet. Yani şeyin de kesinlikle e, kötü bir fiilin, kötü bir amelin karşılığı da kesinlikle gazap ve öfketli olmasınlar. Yani Kesin nimetli ifade. Yani e, salih amelin karşılığı süphesiz, net bir şekilde nimettir. E, Kötü bir fiilin, kötü bir eylemin karşılığı da şüphesiz ve net bir şekilde nedir? Gazaptır, öfkedir. Ve ni'mu dünya meşubetun bin niqami ve niqamuha bin nimet. Şimdi dünyanın nimetleri, gazaplarla veya işte gazap öfkeleri nimetlerle karışıktır, karışık olabilir. Dolayısıyla gerekir minderin başka bir dünya e, yuhselu fiyha kemelü cezai yani mükemmel bir karşılık vermenin gerçekleşeceği yani adaletin tamamıyla kemaliyle yüzde yüz gerçekleşeceği bir başka dünya gerekir. Çünkü yani iyi bir insan veya kötü bir insan, iyi bir insan ne diyelim güzel bir karşıladır. Kötü insanla yaptığının cezasını e, almadan, iyi bir insan yaptığı ilin karşılığına ulaşmadan, kötü bir insanla yaptığının cezasını görmeden ölebilir. Değil mi? ve neşere, haşere ve nüşere diyelim. Eğer haşır ve neşir olma ise, yaslı bihmet thawabı Yani iyi bir insana mükafatın verileceği, kötü bir insana da cezasının verileceği bir haşır ve neşrin olmadığı bir dünya. Böyle olmasaydı, lekene Evet arkadaşlar. Duyuyor musunuz beni? E hocam bir gittiniz geldiniz ama çok saniyelik bir olaydı. Duyuyorduk Öyle yani. Öyle mi? Yani, yani Metin'den bir şey kaybettik mi? Ya hocam şöyle ara ara ben sesinizi almakta zorlanıyorum ama biraz da benim internetimle de alakalı. Çünkü arada Zeynep'e de soruyorum nasıl diye. Tamam Zeynep'e soralım o zaman burada. Zeynep çok kaçırdık mı bir şey? Hocam, çok kesik kesik oluyor ama hani e, söyledikleriniz hiç anlaşılmıyor değil, anlaşılıyor. Sadece ben şu an şeyde, metinde arıyorum. Nerede kaldığınızı. Ya bak son sayfaya doğru gel. Sayfanın sonuna doğru bak. Kulluma var ya. Onun i̇ki, üç satır üstü. Şuradan ben geri alayım. Bak. Şu an benim gösterdiğim metin yanlış yerde değilim değil mi hocam? Ne Buradan alıp teklifte. De... Anlaşalım hocamızın sesi. Şey olmaz sakın. Yukarı çık. Hocam İki, sesinizi alamadık. İki sayfaya ya. geleceksin. Tamam şu an geliyor mu sesim? Heh, şu an geliyor hocam. Ah senin gösterdiği sayfa doğru sayfa mı şu an? Yok doğru sayfa değil. 213'e geldi. gelin. Bir yukarı çık bakalım. Yukarı yukarı. Hah buradayız burada. Tamam dur dur. Buradayız. Şu ve kulli, dur dur ve dur dur oynatma ha, dur bak hala oynatıyor dur böyle dur. Tamam siz ve küllü manın 200 satır üstündeyiz arkadaşlar. Neyse. Ama siz yani, hocam son paragraf deyince ben yanlış yerdeyim diyerek son paragrafa geçtim. Ya mübarek sen okuduğum yeri takip edeceksin ya son paragraf işte bak. Yani hocam bugünleri takip ediyorum da bir yerde kesinti olunca arkadaşlar son paragraftayız da deyince o yüzden oraya geçiş yaptık hocam. Yani bugün oku, bu, bugün, bugün okuyacağımız son paragraf demek istedim yani. Zaten şeyde bir tane paragraf var. Sayfada. Bahse bitireceğiz ya hocam. Neyse. Tamam bitiyor işte yani bu paragraf bitince farklı bir konuya geçecek zaten. Evet, neyse. Tamam. Şu veliyen mehukkat ye devam ediyorum. Geliyor değil mi şu an sesim? Hocam Dünüyor bir olarak. gitti bir geldi. Hocam geliyor, geliyor şu an. Bizim geliyor mu size? Geliyor, geliyor sizin sesiniz. Hocam sizin kesintiler olabiliyor. Yani, diyorsunuz değil mi şu an? Şu an evet, şu an evet hocam. Zeynep sen söyle, geliyor mu Zeynep? Evet hocam, evet hocam geliyor sesiniz. Ha tamam bak bak buradan dört, e, satır öncesinden geri alıyorum velenahu kat yamutu'l muhsinu vel musiu yani iyi ve kötü insan ölebilir ne zaman qabla en yasila indeyhi au yani iyi insan karşılığını almak Kötü insanda cezasına, huşira ve nuşira. Yasiru bihime sevabu ilal muhsini ve iqabu ilal muhsini. İlkden karşılaştırır. Evet arkadaşlar. Felevla husire ve nushla yesilu bihi masavabu ilel muhsili vel iqab lil musii. Pardon. Neyse, bir önceki cümleyi tekrar ifade edeyim. Yani bir iyi insanın e, e, mükafatını almaksızın, karşılığını e, almaksızın. Kötü insan da e, cezasını almaksızın ne yapabilir? Ölebilir. Falevle hushra ve nushra yasılbihem al-thawabu ila al-muhsin ve al ila al Yani iyi insanın karşılığını almadı, kötü insanın da e, cezasını almadığı bir durum. Ya yani olmasa yani böyle alacağı bir hayat olmasa, ahiret hayatı olmasa. Yani ahiret hayatı olmasa. O zaman bu dünya hayatı boş iş olur. Hiçbir anlamı kalmaz diyor. Yani dünya hayatını anlamlı kılan şey nedir? Ahiret hayatıdır. Diyor. Evet yani burada her şeyi tam anlamıyla uygulanamayabilir ama bütün herkesin hakkının verileceği temin edileceği bir hayatın olması bu hayatı anlamlı kılmaktadır diyor. Yani bir anlamda şunu da vurguluyor yani yani hiçbir insanı doğru hareket etmeye ahiret fikri olmaksızın yönlendirmeniz mümkün değildir gibi bir noktaya getiriyor burada. Onu söylüyor. Ve kad Subhanahu subhanehu, allah Teala buyurur ki, ve ma halakne semavati vel arda ve ma Yani biz gökleri ve yeri ve her ikisi arasındakileri oyun olsun diye, boş beleş olsun diye yaratmadık. Ya bunların bir anlamı var. Ma khalaqnahuma illa bil Bunları gerçeklikle ve hakla doğru bir şekilde yarattık. Walakin ekseruhum la ya'lemun. İnsanların bir çoğu bilmez. İnne yawmal fasli mikaaduhum ecma'ina. İşte o gün herkesin ayrılacağı, herkesin ne olduğu belli olacağı o gün, işte o gün gelecek varacakları yeri, yerleri orasıdır. Evet. Baya yoğun bir ders oldu. Burada bırakıyorum arkadaşlar. 213. sayfa.